Pazartesi sabahı bahçede 30 santim kar vardı. Havalar ısındı ve salı sabahına kadar 5 santim eridi. Yani 25 santim kaldı. Çarşamba sabahına kadar 5 santim daha eridi. Bu düzen hiç kar kalmayana kadar hafta boyunca devam etti. Aslında söylemeye çalıştığımız şey pazartesi bahçede 30 santim kar olduğu ve her gün 5 santim eridiği. Böylece salı günü 25 santim, çarşamba 20 santim kar kalır ve bu düzen böyle devam eder. Soru, bizden kar miktarı ve gün sayısını gösteren bir denklem ve grafik istiyor. Tamam, şimdi bize pazartesiden ne kadar uzak olduğumuzu gösteren denklemi belirleyelim. x'e pazartesiden sonraki günler diyelim ve sonra da de yerdeki kar miktarı olsun. Tamam, şimdi x 0 olduğunda gün pazartesi. Pazartesiden 0 gün sonra kar miktarı 30 santimdir. Ve bundan sonra her gün 5 santim eriyecek. Böylece eğer salı günündeysek 5 çarpı 1 olur. Çünkü salı günü pazartesiden 1 gün sonra. Bu yüzden x eşittir 1 demektir. Eğer x eşittir 2 ise 2 çarpı 5 eşittir 10 santim kar kaybettik demektir. Ve o gün çarşambadır. İşte bu bizim gün ve kar miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren denklemimiz. x, pazartesiden sonra geçen gün sayısını, y ise bahçede kalan kar miktarını gösteriyor. 30 santim ile başlıyor ve her gün 5 santim kaybediyoruz. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Dikey, dikey eksen yani y ekseni, yerdeki kar miktarını gösteren eksen olacak. Ve yatay eksende yani x ekseni, Pazartesiden sonraki günler olacak. Pazartesiden sonra 0 gün var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Pazartesi tam 0 gün sonra 30 santim kar var. Şuraya çizeyim. Bahçede 30 santim kar var. Aslında size bir tablo çizeyim. Eğer buraya x ve y dersek, burası pazartesiden sonraki günler. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve ilk gün 30 santim kar var, yani Pazartesi'den 0 gün sonra. Bundan sonra her günde her gün 5 santim kar kaybediyoruz. Birinci günde 25, ikinci günde 20, 15, 10, 5 ve 0. Şimdi bu sayıları grafiğe yerleştirelim. 0 ve 12'yi zaten mavi renkte gösterdik. 1 ve 25'i koyalım. Tam burada olacak. Sonra 5 ve 20'yi koyalım. Pazartesiden 2 gün sonra 20 santim kar var. Yani çarşamba gününde 20 santim kar var. 3 gün sonra 15 santim kar kaldı. Burada bir çizgi oluştuğunu görebilirsiniz. Pazartesi gününden 4 gün sonrasına gittiğimizde 10 santim kar kalır. İşte 4. Ve 5 gün sonra 5 santim kar kaldı. Ve sonunda 6. günde, evet hangi gündeyiz? Pazar. 0 santim kalmış olacak, tam burası. Ve şimdi bir çizgi oluştuğunu görebilirsiniz çünkü bu doğrusal bir ilişki. Her şeyi yaptık ve denklemi çıkardık. 30 santim ile başlayıp her gün 5 santim kaybediyoruz. Sonuç olarak günler ile kar miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden bir grafik çizmiş olduk.